Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir telefon fiyatına ekosistem nasıl kurulur? Bunun videosunu çekeceğiz aslında. Biliyorsunuz günümüzde sadece bir telefon için bile 4000 falan ödememiz gerekiyor. Lakin biz bu fiyatın bile hayli altına sizlere muazzam bir ekosistem nasıl kurulur? Bunu göstereceğiz. Peki bu ekosistemde neler var? Dilerseniz önce bundan bahsedelim. Burada bir adet OPPO Enco Air kablosuz kulaklığımız bulunuyor. Bir adet OPPO Band akıllı bilekliğimiz bulunuyor ve telefon olarak da biz OPPO A54 modelini seçtik arkadaşlar. Tabi dilerseniz siz telefon, bileklik ya da ne bileyim işte kulaklık tarafında farklı opsiyonlarda seçebilirsiniz. Biz niye bunları önerdik? Çünkü normal bir sistem kurduğunuzda ulaşabileceğiniz fiyat-performans oranı en yüksek bu üç üründe diyebiliriz. Tabii ki burada Oppo'yu seçmemizdeki temel unsur ColorOS'in ekosistem tarafında diğer arayüzlere göre çok daha başarılı bir sonuç veriyor olması. Şimdi öncelikli olarak ben size bu üç yazın fiyatını göstermek istiyorum ve bize toplamda kaça mal olduğunu da görelim topladığımız zaman 3300 Türk lirası gibi bir rakama denk geliyor. Yani ortalama olarak konuşuyoruz. Dolayısıyla 3500 Türk lirasının bile altına bu üç cihazı satın alarak kendinize muazzam bir ekosistem kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim bu cihazların biraz özelliklerine. Aslında biz bu üç cihazı zaten ayrı ayrı incelemiştik. Dilerseniz sitemize girip bu incelemeleri izleyebilirsiniz. Bunlarla ekosistem kurduğunuzda karşınıza ne gibi bir artı çıkacak? Bundan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Örneğin şu çok önemli arkadaşlar. Oppo A54 genel olarak sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilen bir cihaz. Bu telefonda oyun oynayabilir, muazzam fotoğraflar çekebilir ve en önemlisi sevdiklerinizle rahat bir şekilde görüşebilirsiniz. Oppo A54 ile dışarıya çıktığınızda telefonu cebinizden çıkarmadan gelen bildirimleri görüntülemek. Ve bu bildirimlere cevap vermek için ihtiyacınız olan şeyler ise Oppo Band ve Oppo Enco Air diyebiliriz. Oppo Enco Air genel itibariyle kulak içi kulaklık sevmeyenler için önerebileceğimiz en kaliteli kablosuz kulaklıkların başında geliyor. Biliyorsunuz son dönemde çoğu kulaklıkta kulak içi kulaklıklar kullanılıyor ki bunlar silikon ve kulağınızın içine giriyor biraz rahatsız edebilir ki Çoğu insan kulak içi kulaklıkları çok fazla tercih etmiyor. Dolayısıyla burada yarım kulak içi olarak tabir ettiğimiz bu modeller daha kullanışlı diyebiliriz. O yüzden biz Enco Air'i seçtik. Ayrıca fiyat ve özellik tarafında da tam bir fiyat performans ürünü olduğunu sizlerle paylaşmamız mümkün arkadaşlar. Gerçekten şık bir tasarıma sahip. Biliyorsunuz kutusu yarı şeffaf. Dolayısıyla bu tarafta baktığımız zaman bu tarz tasarıma sahip olan ikinci bir kulaklık bulunmuyor. Gördüğünüz gibi burada kulaklıkları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gerçekten çok kaliteli bir tasarıma sahip. Bu kulaklıklarda yine dokunmatik, kontroller vesaire mevcut. Ayrıca kulaklığı açtığınızda zaten telefonunuz direkt olarak bu kulaklığı tanıyor. En güzeli dediğimiz gibi arkadaşlar bir parkta, bir bahçede, bir yerde otururken telefonunuz çaldığınızda telefonunuzun çaldığını size kimin aradığını Net bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Oppo bendinizin ekranından görüntüleyebiliyorsunuz. Ve daha sonra kulaklarınızda Enco Air takılıysa hemen ne yapabiliyorsunuz? Bu kulaklık üzerinden çağrıya cevap vererek kristal netliğinde bir görüşme gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabi bu 3 cihazın yanı sıra farklı kombinasyonlarda yapabilir misiniz? Evet yapabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim burada biraz daha üst seviye bir cihaz istiyorsanız. Oppo A24 yerine... Oppo A74'ü tercih edebilirsiniz ya da ne bileyim Renault 5 serisinden bir cihazı tercih edebilirsiniz. Burada tamamen sizin beklentileriniz ön plana çıkıyor. Biz burada Oppo Band'i aldık fakat siz bu ekosisteme biraz daha para harcamak istiyorum diyorsanız ne yapabilirsiniz? Oppo Band yerine arkadaşlar Oppo Watch'u da tercih edebilirsiniz. Burada tamamen sizin beklentileriniz ön planda. Bizim bu üçlüyü seçmemizin nedeni tekrardan söylüyorum tamamen fiyat performans odaklı bir video çekmek istememiz. Tekrardan bir fiyat bilgilendirmesinde bulunayım arkadaşlar. Bizim bu videoyu çektiğimiz tarih itibariyle Oppo Enco Air kulaklığın fiyatı 530 Türk Lirası civarında. Onun hemen yanında bulunan bu A54'ün fiyatı ise halihazırda 2470 Türk Lirası civarında ve Oppo bende satın almak isterseniz de o zaman 350 Türk Lirası gibi bir fiyat ödemeniz gerekiyor. Yani genele baktığımızda bir akıllı telefon fiyatına bu 3 cihazı satın alıp kendinize bir mini ekosistem kurmanız mümkün. Eğer sizin de bu konuyla ilgili görüşleriniz varsa video altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan Takip etmeyi mutlaka ama mutlaka unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.